satır arasından herkese merhabalar. Batı felsefesi ile alakalı yapmış olduğumuz videolar ve dünden bugüne kadar gelen pek çok videomuzda pek çok kitabı araştırırken her seferinde dönüp dönüp sizler bizlere kitapları sordunuz. Ne okumalıyız dediniz. Bir diğer taraftan biz de zamanı geldikçe yavaş yavaş önce iyi anlamak lazım demiştik. Batı felsefesinde de gezinirken bunun bir karşılığı var elbette, dünyaya en güzel sözü söylemek üzere gönderilmiş olan Hz. Adem'den Rasul-i Kibriye ve vesselam efendimize kadar hiç değişmemiş İslam'ın bir düşünce biçimi olarak felsefenin karşısında hakkı söylediğini her seferinde altını çizmiştik. Sıra şimdi İslam düşüncesinin bu hakkının beyanatına geldi, hele ki bu ve bundan sonraki yüzyıllar ya da önümüzdeki yıllar yaşadığımız çağ açısından İslam düşüncesi aslında ne söylemiş, neye çözüm bulmuş, insanlık için hangi ihtiyaçları gidermiş ve gidermeye devam ediyor? Bunları inceliyor olacağız. Yani satır arasında artık bir hafta Batı felsefesi ve bir hafta İslam düşüncesinden bahsedeceğiz. İslam'ın düşüncesiyle batının felsefesi arasında Sizler de bu ciddi farklılığı ve İslam'ın ortaya koymuş olduğu değerleri de bununla beraber kitapları da görmeye başlıyor olacaksınız. Ancak İslam düşüncesine geçmeden evvel önemli bir başlangıç yapmamız lazım. O da şu. Tarih boyunca Batı felsefesinin temellerini oluşturan düşünce biçimlerinin arkasında ve ardında her seferinde din ve dine karşı bir duruş, yaratılış ve yaratıcıya karşı bir yorum şeklini geliştirmeye çalıştıklarını her seferinde söylemiştik. Ve bu yorum oluşurken Mustafa mutlaka da İslam peygamberlerinin birer etkileşim sürecine tamimi tutulduğunu, Batı felsefesinde böyle geliştiğini söylemiştik. O zaman önce Batı dünyasının İslam düşüncesine nasıl baktığını, Müslümanlara nasıl gördüklerini onların diliyle anlatmaya gayret edelim. Dolayısıyla bu hafta İngilizcesiyle Muslims in the Western Imagination Sofia Rosa Arjana'dan bir kitap ele alıyor olacağız. Kitabın Türkçesi de var. Batı tahayyülünde Müslümanlar. Murtaza Özeren beyefendi tarafından Türkçeleştirilmiş. Gayet de güzel bir çeviri ve başarılı bir çalışma olmuş. Bizler bu kitabın içerisindeki değerlerle İslam düşüncesine batı nasıl bakmış, onu bir batılının gözüyle anlamaya çalışıyor olacağız. Bu noktada sizlere de tavsiye edeceğimiz kitaplar arasında yer alıyor. Mutlaka almanızı tavsiye ederiz efendim. Efendim Sofia Rosa Arjana'yı çok kısaca bir tanımak lazım çünkü İslam ile alakalı olarak Pasifik Adaları çalışmalarında lisans eğitimi görmüş olan bu yazarımız yüksek lisansını sanat tarihi ve arkeoloji ile etik ve teoloji alanında gerçekleştiriyor. Doktorosunu da din ve toplumsal değişim alanında yapıyor ve yayınlanmış eserleri arasında bugün işleyeceğimiz batı dahi yönünde Müslümanlar İslam, feminizm ve popüler kültür ve çok enteresan İslam'da haç, geleneksel ve modern uygulamalar şeklinde İslami alanda önemli araştırmalara imza atmış. Şimdi İslam düşüncesine batı dünyası bu tarih boyunca nasıl baktılar ve neler söylediler? Bu yolculuğa çıkacağız ama bu yolculukta bir yabancının dilinden bunları okuyacağız. Siz okuduğunuzda göreceksiniz ki Batı felsefesi o başlangıç noktasına ya da bugünkü söylemine ulaşırken özellikle Rasul-i Kibri Aleyhisselatü vesselamdan sonra nasıl bir dönüşüm yaşamış ya da yaşamaya kendini mecbur hissetmiş bu arada kendi yaşadığı topraklardaki insanları Müslümanlar hakkında ne tarz ve ne çeşit bilgilendirmiş bunlara bakıyor olacağız. Hadi bakalım Batı dünyası İslam düşüncesi için neler söylemiş, Müslümanları nasıl görmüş bir bakalım. <gülüyor> Yazarımızın kitabın giriş kısmında kullandığı cümle tam da bizim anlamak istediğimiz alanı ifade ediyor. Şöyle diyor. Müslümanlar günümüzün canavarları ve yüzyıllar içerisinde şekillenen muhayyel bir İslam'dan ortaya çıkmış heyhulalardır. Bu çalışmanın ciddi bir meselesi de muhayyel karakterlerle yaşayan kimseler arasındaki ilişkide diyor yazarımız. Dolayısıyla aslında çok ciddi bir objektif bakış açısının temelini böylece atmış oluyor. Çünkü devamında şu ifadeler var. Müslüman canavarlarca uygulanan muhayyel şiddet ve bu cani karakterlere verilen sembolik zarar, gerçek Müslümanları etkilemekte diyor. Hani bugün batı dünyası özellikle 11 Eylül saldırılarından sonra Müslüman dünyası için daha negatif bakıyor diye bir söylem var ya, bunun bugün değil, ta Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'dan bugüne kadar zaten var olduğunu söylüyor. Bu noktada biraz araştırma yapsanız, Alman Edebiyat Profesör Tina Maria ile karşılaşırsınız ki, o da bu konu hakkında bir başka yerde şöyle bir ifadesi var. Canavarlar kültürel bir boşluktan çıkmaz, edebi ve kültürel mirasa sahiptirler diyor. Yani bugün gördüğünüz bu 11 Eylül saldırılarını düzenleyenler sizin zannettiğiniz gibi bir uç nokta değil. Müslümanlar zaten canavardırlar diyorlar. Yazarımız da bu söylem karşısında... Bugüne kadarki kitaplar arasında gördüğüm en başarılı objektif bir yaklaşımla hem de bir batılı ağzıyla çok net bir biçimde batının Müslümanlara bakış açısını ortaya koyuyor ve hatta bu giriş bölümünün sonundaki ifadesi hepsini bir derleyip toparlıyor ve şöyle diyor. Neden bizden nefret ediyorlar sorusunu değiştirip? Neden onlardan korkuyoruz şeklinde sormak istiyorum diyor yazar. Bunun için İslam kavramının ilk başta nasıl kurgulandığına ve bu erken dönem özelliklerinin nasıl kurtululması zor bir fantazi teşkil ettiğine bakmak gerekmektedir. Bu bakış açısında kitap boyunca simgelerden, imgelerden, günümüze kadar ulaşan filmlerden bahseden çok tatlı bir dille yazılmış olan kitabın baş kısmında Müslüman canavarlardan bahsediyor yazarımız. Evet, garip gelmesin bize, batı dünyası uzun bir dönem ve hala hazırda da böyle hissediyor diyor meseleyi ve şöyle diyor. Orientalizm kendisiyle çeşitli ideolojilerin sembol ve imgeler ürettiği ve saçma olanın inanılabilir hale getirildiği bir araçtır. Orientalizm Müslüman canavarları icat etmemiştir ancak her şeyin mümkün olduğu ideolojik bir sistem aracılığıyla onların gerçekliklerini doğrulamaya yardım etmiştir. Peki bu yardım gerçekten böyle mi oldu? Onlara bakmaya başlayacağız. Ama onlara bakarken yazarın kendi kitabı hakkında söylediği şu söz başlangıç öncesinde bir hakkı doğurur. Onu yerine getirelim. Çünkü yazar şöyle diyor. Bu kitap İslami ifadeyle genellikle heyula olarak sunulan Müslümanların aslında insan olduğunu açığa çıkarmaya çalışan bir cihattır. Çabadır diyor. Bense bugün çok fazla yorumlama yapmaya gerek kalmadan yazarın bu söylencesinin ne kadar net olduğunu anlatmaya gayret ediyor olacağım sizlere. Edebiyat ve sanatta sarazenler yani her zaman olmamakla birlikte çoğunlukla Arapları temsil ederdi diyor yazarımız İblis İblis. Kara tenli canavarlar, şeytan veya yeraltı dünyasında sürülmüş ruhlar şeklinde tasvir edilmiştir. Orta çağ İngiliz romansı Richard Cordellio'nun şu satırlarında sarazenler ruhları cehenneme sıkışmış şekilde tasvir edilmiştir. Yazık Muhammed diyor aleyhissalatü vesselam. Falk isimli bu İngiliz köpeği ne demişti? O insan değildir. O cehennemden sessizce sığışmış, kötü bir ruhtur. Bu sözü söyleyen zaten ise bunu daha Osmanlı kurulmadan önce söylüyor. Dolayısıyla Müslüman eşittir Türktür kavramının aslında batıda sonradan oluştuğunu, İslam'ın kuruluşundan itibaren Müslümanlara karşı önce canavar, barbar ve benzeri söylemlerin hep var olduğunu yazarımız bütün dipnotlardaki kaynaklarıyla ifade ediyor. Sonrasında elbette Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'ya yavaş yavaş geliyor olması bu sefer Türklerle Müslümanlar arasındaki ilişkinin gerçekliği üzerine kurulmaya başlayacak. Bu arada bu kötü cümleleri kullanan kimdir sorusunun cevabı cümlenin içinde var ama popüler adıyla söyleyelim biz sizlere. Aslan yürekli Richard söylüyor bu sözleri. İslam dini tarih boyunca hiçbir gayrimüslime sarf etmediklerini ne yazık ki bu kitapta hunharca söylemlerle ne yazık ki ifade ediyor olacağız ki bu batı felsefesinin temelindeki anlayış biçiminin ne olduğunu tam olarak anlayabilelim. İşin en önemli ve enteresan taraflarından birisi yazarımızın beyanatıyla. Yahudilerin Çağ Hristiyan düşüncesinde oynadıkları merkezi rolü anlamak bir takım sebeplerle çok önemlidir diyor. Özellikle bunların arasında Yahudilerle Müslümanların ortaçağ Hristiyanlarının zihninde ortak menfur komplocular olarak bir olduğu gerçeği yer alır. Yani batıda her dem engellenme gayreti içerisinde olan İslam dini en başta bunlar da Yahudiler gibidir. Hazreti İsa'yı öldüren şu Yahudiler var ya, bunlar onlardan farklı değildir söylemiyle orta çağı kapatma gayretinde bulunmuşlar. Bu noktada yazar Stephen Kruger'dan bir alıntı yapıyor. Diyor ki, Yahudilerle Müslümanlar, Batı Avrupalı Hristiyanlardan hem kan bağı hem de mesafe bakımından uzakta bulunuyorlardı. Yani kendilerini tanımlama süreçleri içerisinde onlara belirli bir ideolojik ve duygusal önem sağlayan bir konumdalardı. Bunun sonucunda Hristiyanlığın düşmanlarının askeri işgal, dolandırıcılık ve büyüyle Tanrı'nın yeryüzündeki düzenini alt üst etmek amacıyla şeytanın adamları olarak işbirliği yaptıklarına yönelik bir Yahudi-Müslüman kompleksine dair fantaziler ortaya çıktı diyor. Yani bir dönem Yahudi ve İslam batı gözünde şeytanın adamları olarak karşımıza çıkıyor. Bu söylem hakkında ise Jeffrey Jerome şöyle diyor. Yahudilerin Müslümanlarla birlikte sınıflandırılması bu ortaçağ dönemi için elbette, Hristiyan inancının birliğini baltalayan yorum yoluyla inşa edilmiş kafirlerin en büyük alt kümelerinden birini işaret ediyor diyor. Batı dünyasının önemli isimlerinden birisinden alıntı yapıyor yazarımız ve diyor ki gubert'in meşhur eserinde Hz. Muhammed bir sara nöbeti geçirirken karşısına domuzlar çıkar ve onun bedenini yemeye başlar. Devamını okumaktan utanıyorum ve çekiniyorum açıkçası. Baya nefret dolu söylemler var. Ama Batı dünyasının en önemli yazarlarından birinin yazısı... ...ve devasa bir makalenin esası. İşin bir başka tarafı ise şuradan başlıyor. Hristiyan kimliği normal olarak algılanan şeye göre temellendirilmişti... ...ve siyah ten, günahın ve şeytani olanın bir sembolü olarak... ...iş gördüğünden açık ten rengi ayrıcalıklıydı diyor bu yazar. Peki işin enteresan tarafı ne? Bu üççe söyleme dair olan ifadeler... İslam'ın oluşum sürecinde sizlere kimi hatırlattı? Elbette ki meşhur İmam Necaşi Hazretleri ile beraber onun milleti olan Ümmet-i Muhammed'in en kıymetlilerinden Habeşirleri. Evet yanlış duymadık kitabımızda bu çok güzel ele alınmış detaylarını okursunuz mutlak. Yaremya, Habeşlilerin tenini leopar gibi değiştirebildiğini zanneder ki bu Afrikalıları hayvanlara benzetmenin sayısız örneğinden biridir diyor yazarımız. Jeffrey Jerome'dan alıntı yaparak. Müslümanlar genellikle kara, mavi veya mor tenle tasvir edilir. Yani nefretin boyutu sadece Türklerle başlamıyor, daha öncesine gidiyor, en başına gidiyor. Habeşlilere, İmam Necaşi'ye kadar uzanıyor ve bu batı dünyasında kendi milletini Müslümanlara karşı korumak adına söylenmesi gereken bir söz olarak ele alınıp sonrasında göreceğim üzere felsefenin temel taşları bu söylemler üzerine kurgulanıyor. Öyle ki yazarımız şöyle devam ediyor. İslam hakkında ilk dönem ortaçağ metinleri genellikle Hz. Muhammed'e odaklanmıştır aleyhissalatü vesselam. Bu metinlerde adı, haşa, kafir, ayrılıkçı, şeytan ve canavar olarak geçmiştir. Ortaçağ Hristiyanları için Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam bir peygamber olarak değil, homo, totus, lubrikus, bir cinsel ilişki canavarı olarak görülür. Peki bu söylem kime ait? Bu söylem Michael Polight. Tarihin en eski kaynaklarından olan bu ifade bugüne kadar bir hakaret olarak yeniden korumaya devam ediyor. Hatta Papa 3. Incanthus Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın Deccal olduğuna dair bir yayında bulunuyor. Yazarımız onu almış. Açıkça bir lanetin oğlu Sözde Peygamber Muhammed Aleyhisselatü Vesselam açığa çıkmıştır diyor haşa. Maddi cazibeler ve şehevi zevklerle birçok insanı hakikatten döndürmüştür. Peki bu ve buna benzer söylemler hep geçmişte miydi zannediyorsunuz? Yazarımız bu konuda 2002 yılında Kolombiya Üniversitesi tarafından yazılmış yayınlanmış olan bir makaleyi Evet 2002 yılındaki bir makaleyi gündeme ediyor ve o makaleden şu cümleleri alıyor bir bilim makalesinden. Bir Hristiyan metnine göre cennete girerken Müslüman erkekler 70 Hristiyan ve 70 Yahudinin taşımak için gerekeceği uzunlukta bir cinsel organla ödüllendirilecekti. İşte Hz. Muhammed aleyhisselatü vesselam haşa ve haşa böyle kandırmıştı insanları diyor. Bu konuda uydurulan fıkhi ve usule ziyan binlerce yalan okullarda okutularak Batı dünyasında düşmanlıklar en derin köklere kadar işlendirildi. Yazının 2002'ye ait olduğunu lütfen aklınızdan çıkarmayın. Elbette yazarımız kitabın pek çok yerinde serazen kelimesini kullanıyor. Latince Saracen Haçlı seferlerinde. Avrupalıların Müslümanlara taktığı isim olan bu ifade önceleri sadece Araplar için söylenirken sonraları Türkleri, Kürtleri ve bütün Müslümanları kapsamaya başlıyor. Yazımız bu ifadenin hala devam ettiğini, Avrupa felsefesinin ve düşüncesinin temelinde olduğunu ibarelendiriyor ve diyor ki Müslümanların şeytana taptığı yönelik en erken atıflardan biri Jarom'un metinlerinde görülür. Burada Jarom, Lucifer'e tapma kültünü İslam öncesi 4. yüzyıl Arabistan'ı ile ilişkilendirir diyor, Cambridge Üniversitesi'nde yayınlanmış bir makaleyi temellendirerek. Ve İslam öncesi dönemde müşriklerin şeytanı hep kötü bir varlık olarak bildiklerini ne yazık ki Avrupalılara hiç anlatmıyorlar. Müşriklerin ise şeytan söz edildiğinde bu sözü ve söylemi Hz. Ali Efendimiz ilişkilendirme gayretleri de Siyer Nebi'de anlatırız inşallah. E sarazenleri anlattık ama bu sarazenler batı dünyasında çok daha derinlere kadar anlatılıyor öyle ki. Bu çeşitli metinlerde Hazreti Hacer'in, Hazreti Muhammed'in veya doğrudan Deccal'in soyundan gösterilir diyor yazarımız. Sarazen ifadesi ilk başta Araplar için kullanılırken kısa süre sonra Müslümanlara, Habeşlere ve Yahudilere teşmil edilmiştir. Ortaçağ Hristiyan dünyasında Yahudiler ve Müslümanlar suç ortağı olarak düşünülür. Yani Hazreti İsa yükselmiştir. Hazreti Muhammed ise Deccaldir diyor yazarımız. Böyle anlattılar diyor batı dünyasına. Hacer, haşa Hacer anamız siyah tenli bir köle olarak tasvir edilir ve ondan kara tenli ilginç bir ırk beyda olmuştur. Nitekim bu ırk Hristiyan toplumundan dolayısıyla insan toplumundan aforoz edilmiştir batı dünyasında diyor yazarımız. Konu diyor yazarımız, hiç de sizin öyle gördüğünüz gibi değil. Hz. İsa'nın çarmağa gerilmesini anlatan oyunlarda, Avrupa'da oynanan bu oyunlarda, Hz. İsa'yı çarmağa giren askerler sanki Romalı değil de Müslümanlarmış gibi Mahovne'ye yalvarırlar diyor. Hem de bütün kaynaklarına dipnotta yer vererek. Öyleyse şunu da düşünmek gerekiyor elbette. Yahudilerle Müslümanları bir tutma çabaları bu durumda bile bile var olan bu düşmanlıklarını zaten arttırmak için Yahudiler de kullanmaya çalışmışlar. Müslümanların kendilerinde var olan bir çekim gücünün batı dünyası tarafından dikkate değer bulunduğunu da edebi eserlerde bir karşılık bulduğunu söylüyor yazarımız bütün derinlemesine detaylarıyla ama bu kısa videoda ben Özüyle beyan etmeye çalışacağım alıntılarla. Hatta şöyle diyor yazarımız. Gubert'in sakat ve hastalıklı Yahudi tasvirleriyle Dante'nin cehennemde Hz. Muhammed ile aleyhissalatü vesselam, Hz. Ali'nin keramallaha ve çahu bedenlerinin elbette ki haşa fiziken bozulmalarına dair tasviri bunu örnek teşkil eder diyor. Dante'nin Cehennemi'nde Hz. Muhammed Aleyhisselam cehennemin 9. katına yerleştirilmiştir ve şeytan da Yahudi mıknatısı olarak tanımlanan cehennem bölgesinde yer alır diyor. Bunu söylenense Delenay adlı önemli yazarlardan bir tanesi. Bir başka yazar Ruth Melinkov yazarımızın eline aldığı üzere şöyle diyor. Holkam İncil'indeki bir görsel, Hz. İbrahim soyundan gelen İsmaililer sarrazinler olarak nitelendirilir ve koyu ten ve sarıklarla resmedir, diyor. Öyleyse anlıyoruz ki bu sarıklılar ibaresi sadece yakın döneme ilişkin bir ibare değil, ta Hz. İsmail Efendimiz'e, İsmaili olanlara karşı düşmanlığı da barındırıyor. İnsan okudukça şaşırıyor ama yazarımız alıntılarıyla şunu beyan ediyor. Haçlı seferleri sırasında Hristiyan askerler tarihçilerce kayda geçirildiği üzere mağarada yenilmiş düşmanlarının bedenlerini yemiştir. Aynı iddia savaş meydanında Hristiyan bedenlerini yiyen sarazen canavarlarını anlatan hikayelerde Müslümanlara karşı da söylenmiştir. Ama dikkat! Bu tarihin diğer dönemlerine kadar devam etmektedir. Yazarımız sağolsun kitabında oldukça güzel görseller almış. Biz de bir kısmını sizlere iletmeye çalışıyoruz. Çünkü şöyle diyor. Rönesans resimlerinde Yahudi ve Müslüman figürler genellikle yemek öncesinde Hristiyan bedenleri öldürüp parçalara ayırırken gösterilir. Avrupadaki pek çok felsefeci ve pek çok yazar böyle durmaz, daha da derinlere gider. Hatta İslami bir puttan da bahsederler tarihin bir döneminde. Munro isimli Batı'nın önemli yazarlarından biri The Western Attitude kitabında şöyle ifade bu durumu yazarımızda kitabına almış. Sarazenler taptıkları put Muhammed'in yaşarken yaptığı bir şeyi adet edinmişlerdi. Bir put İblis ordularının yardımıyla büyü sanatı sayesinde yok edilemez hale gelmişti. Herhangi bir Hristiyan ona yaklaştığı takdirde büyük bir tehlikeye karşı karşıya kalır. Ancak sarazenler Muhammed'e yalvarıp yakardıkları zaman emniyet bulurlar. Kazara üstüne gölge düşüren kuşlar hemen oracıkta ölür. İnsanın yok artık diyesi geliyor ama yine yazarımız devam ediyor diyor ki. Bart Yaptıklarında yer alan bir görselde görünen bir iblis Habeş gibidir. Kurum kadar karadır. Yüce Papa Gregory, kara iblislerin cehenneme habis ruhları taşıdıklarını söyler. Orta çağ boyunca bu iblislerin en ortak özelliklerinden biri olmuştur. Yani orta çağ döneminde Avrupa İslam'a kucak açan Habeşileri bütün dünyanın en büyük iblisleri olarak memleketlerine anlata vermişler. Yazarımız Batı dünyasının İslam düşüncesini ve Müslümanlara canavar olarak adlandırma sürecinde sıranın Türklere geldiğini söylerken Rodos kuşatmasından bahsediyor. Önce şaşırıveriyoruz. Okuyalım bakalım. Rodos kuşatmasına dair bir Hristiyan anlatısında Büyük Türk insan kanına susayışı doyumsuz bir vahşi hayvan olarak tasvir edilmiştir. Luterce tefsirciler, Türkleri diğer şeylerin yanı sıra tıpkı Yahudiler gibi üç kağıtçı tazı ve iblisin insana bürünmüş hali olarak tasvir ederler. Peki 1522'de gerçekleşen bu Rodos kuşatmasında karşımızdaki muhataplarımız kimlerdi? Onu hatırlatalım sizlere. Hospitaller şövalyeleriydi. Peki bunlar kim miydiler? Bunlar 1070 yılında Türkler Anadolu'ya Kürtler ve Araplarla beraber girdiklerinde ilk İslam müdafasını yerine getirdiklerinde ve Anadolu'yu İslamiyetle buluşturduklarında kurulmuş olan Malta şövalyeleriydi. Dolayısıyla Rodos kuşatmasında artık ee, batıya doğru geldiği çok netleşen her İstanbul Fethi'nden sonra Türklerin bu aşamadan itibaren Müslümanların önderleri sancağı tutan isimler olarak adlandırılıp canavar denilmesinden daha doğal bir şey olamaz. Yani Araplar Habeşiler efendim, sırası geldi Kürtler derken en sonunda Türkler de bu canavardan nasibini alır oldular. Yazarımız devam ediyor. Fransa Osmanlılarla olumlu uzun ilişkiler kurmuştur ancak bu durum Fransızların Türk halkına karşı tutumlarında bir değişime yol açmamıştır. Grotesk hakkında eser veren Fransız Rönesans filozofları ona arabesk demişler ve böylece İslam'ı tiksintiyle ilişkilendirmişlerdir. Michel Baudr 20 Osmanlı sultanından 18'ini oğlanlara ilgi duymaları ve onları kadınlar gibi kullanmalarıyla suçlamıştır. Luther meşhur şekilde papayla Hz. Muhammed'i tazı ve iblis olarak anıyor ve Müslümanları it evliliği yapmakla itham ediyordu ki bu Müslümanları köpek olarak karakterize etmenin ilk örneğini yansıtan bir ithamdı. O ve diğer protestanlar da Katolikliği Türko-Papacılık o papalizm olarak anıyorlardı. Grotesk şu anlama geliyor, varlıkların sıra dışı özelliklerini yeniden tasvir ederek dünyaya ait olmayan bir olgu haline dönüştürme sanatı. İşte batı dünyasının felsefe anlayışı Türklerin Rodos'a, İstanbul'a, Anadolu'ya gelişiyle beraber artık topyekün değişmeye başlıyor. Yunan felsefesinin bilgi arayış serüveni bu kez İslam'ın ortadan nasıl kaldırılabileceğine dair toplumları nasıl sevk edebileceklerine dönüşüyor. Yabancı bir yazarımız anlatıyor bu gerçekleri bizlere. İşte bu felsefenin Rönesans aşamasına geldiğinde korkular düşünceleri alt üst etmiş besbelli ki... Her ne kadar fikir ve görüşlerinde hata da olsa İslam yoluyla gelecek olan düşüncenin tehlikesini anlatmak üzerine Triumph of St. Thomas Aquinas yani Aziz Aquinalı Thomas'ın Zaferi adlı tabloda yaklaşık 1340 yılında yapılmıştır ki büyük Müslüman filozof olarak görülen İbn-i Aziz'in ayaklarının altında yer alır ve yazdıkları kafirliğini simgeler şekilde ters çevrilmiştir. İşte burada i̇bn filozof olarak görülmesi felsefe tarihinin İslami bir değer olmayıp hakiki manada İslam'da düşünce olduğu gerçeğini bizlere bir başka metafor olarak hatırlatma babında önemlidir. Evet, Rönesans çağına geliyor yazarımız ve bir Rönesans var ki Rönesans'tan içeri onu görmeye başlıyoruz. Şöyle diyor yazarımız, Rönesans sırasında sanatçılar Hristiyan azizlerin işkenceye uğramasında, uzuvlarının kesilmesinde veya infaz edilmesinde sıklıkla Türk figürleri kullanmışlardır. Yani korkudan beslenen yakın dönem batı felsefesi ne zaman dara düşse artık korkuyla besleneceğini bir kez daha bizlere itiraf etmiş olur. Bu itiraf elbette ki bununla kalmıyor. Marlow'un tiyatrosuna geçiyor yazarımız ve diyor ki Türk karakter Beyazıt, Büyük Türk diyor parantez içinde canavarlaştırılmış bir karakterdi. Beyazıt hiç pişman olmayan bir Müslümandır. Muhammed'in mezarı ve Kur'an-ı Kerim üzerine yemin eder ve bir hayvan gibi Timur Lenk tarafından kafese koyulur. Bunun aksine Timur İran'ı fetheden kılıcına sadakati üzerine yemin eder. Bu unsur hemen her yerde karşımıza rahatlıkla dikili veriyor kitabın boyunca söylemesi zor cümleleri söylemiş Batı dünyasının alıntılarını çok net bir biçimde ortaya koyuyor yazılımız. Otello'ya geçiyor hatta. Otello, Türklere karşı nefretini ölmeden önceki son sahne de dahil açıkça belirtir diyor. Müslümanlara sünnetli köpekler der. Ancak kendisinin çıldırması sahip olduğu ırksal ve dinsel temellere dayandırılır. Siyahiliğinden veya Müslüman soyundan kaçamaz diyor bir başka yerde. Ve alıntı yapıyor. Bu alıntıyı nereden yapıyor diye soracak olursanız, Stephen Batman'dan yapıyor. Habeşler. Habeşistan'ın batısında yaşayan bir halktır. Bunlar da siyahidir, dört gözleri vardır, erip ya da uzun boyunlu, kocaman ağızlı ancak kafalarının diğer kısımları normal olan insan şeklinde yaratıklardır bunlar diyor. İnsan şaşırıveriyor, herhalde tarihidir diye veriyor. ama bir bakıyoruz ki hala var olan başka unsurlar da var. Yazarımız her ne kadar kitabını alıntı yapmış olsa da ben yok artık canım eski tarihte kalmıştır bu sanat ve felsefe arasında artık o kadar vahşi cümleler ya da ibareler simgeler geçmiyordur derken şu cümleyle karşılaşınca kendimi Google Maps'te bir arama yapmaya gitmeye mecbur hissettim ve gördüğünüz fotoğrafları bugün Google Street View üzerinden yani şu anda açık ve çalışmakta olan ve yazarımızın bahsettiği kahvenin bulunduğu sokaktan Google üzerinden direkt alıverdiğim fotoğrafları. Bu fotoğraflarda görmüş olduğunuz kelle bir Türk kellesi yazarımız da şöyle diyor. Türk kellesi tabelaları çoğunlukla birahaneler ve kahvehanelerle ilişkili olmuştur. Bir kahvenenin böylesi bir tabela taşıdığına dair bir örnek 1659 tarihinde kurulan Mays kahvehanesindir. İşte Mays kahvehanesi bugün hala açıktır ve gördüğünüz fotoğraflar bugüne aittir. Türk diyor yazarımız Elizabeth döneminde Britanya ve Fransa'da Türklerin etini yamyamca yemeği temsil eden Popüler bir lezzetli çöreğe verilen isimdi. Testede Turka denen erken döneme ait birkaç Fransız tarifi bugüne kalmıştır diyor yazarımız. Burada da zikreden bir tanesi çöreğin bir canavar suratına benzer şekilde nasıl süsleneceğini anlatmaktadır. Üstüne şeker koy, sonra bolca antep fıstığı ekle, kuru yemişler kırmızı, sarı ve yeşil olabilir, saçlar siyah olmalı, Kadın saçına benzer şekilde düzenlenmeli ve bir erkeğin suratı olmalı. Buradaki uzun saçlar herhalde Malazgirt'te Roman Diojen'in bahsettiği uzun saçlılar olsa gerek. Evet devam ediyor hatta ne yazık ki okuyorum ki anlayalım batı felsefesinin temellerini. Türk kellesi denen bir yemek vardır. Domuz ve tavuğu al ve küçük parçalar halinde kes. Sonra dibekte kıyma haline getirip baharatlarla safran ekle ve devam ediyor. Bugüne kadar varlığını sürdüren bu yemek Richard Cordelion'da geçen bir hikayeye dayanıyor olabilir, diyor yazarımız. Bu hikayede Hristiyan şövalyeler bir tür çörek içerisinde pişirilmiş Türklerin etini yer. Kan dondurucu ve tamamıyla bilimsel çalışmalarla elde edilmiş bu verilerin sonrasında bilim dünyası herhalde buna kayıtsız kalmamıştır diyoruz cevabını yazarımız veriyor. Aydınlanmanın ünlü İsveç bilim adamı Carl Linnaos bir canlı türünü insanlardan ayırarak canavarlar homo monstruos olarak sınıflandırmıştır. Müslümanların artık yeni bir tür olma sürecine girince felsefede en üst noktaya artık ulaşmaya başlıyoruz. İyi ama bütün bu söylediklerimizin kimesinin içinde felsefeciler olsa bile bu batı felsefesinin temeli midir diye sual ederseniz eğer yazarımız bu andan itibaren şöyle sayfa 150'yi devirdikten sonra bir fırtına gibi o felsefecilerin her birisini, bugüne kadar ulaşan filmleri, bu filmlerin içerisinde canavarların Müslümanlara nasıl atfedildiğini tüm detaylarıyla ve bilimsel makale tarzında alıntılarıyla ifadelendiriyor ve en baştan başlıyoruz şimdi. Libniz, Müslümanları barbar Muhammediler, tembel Türkler ve şehvet düşkünü Mısırlılar yığını olarak tasvir eder diyor. Leibniz ayrıca İslam'ın temelleriyle hesaplaşamadığı için Müslümanların kaderci da ısrarcı olup onlara Fatum Muhammadanum der. Ve geçiyoruz Voltaire, felsefenin en önemli isimlerinden biri ve hatta felsefe sözlüğünü yazmış bir isim. Felsefe sözlüğünde Voltaire, İslam'ın hissi bir din olduğuna dair basmakalıp düşüncelere, Ciddi şekilde eleştirel yaklaşır diyor yazarımız ve bir alıntı yapıyor. Tekrar söylüyorum diyor Voltaire. Ey diğer zır cahillerin, sizin Muhammediliğin zevke düşkün, hissi bir din olduğuna ikna ettiği cahil ahmaklar. Bunu kanıtlayacak tek kelime yoktur. Diğer birçokları gibi siz de bu kandırılmışsınız. Bu örneklerde İslam'ın yönelik bazı olumlu yaklaşımlar görüyoruz diyor yazar. Voltaire şöyle devam ediyor. En azından onun yalanları daha asil ve fanatizmi daha cömertti. En azından Muhammed yazmış ve savaşmıştı. İsa ne yazmayı ne de kendisini savunmayı bilmiyordu. Muhammed İskender'in cesaretine sahipti ve sizin İsa'nızsa suçladığınız zaman kan içerisinde kalmıştı diyerek felsefenin dine ve din konusundaki bakış açısıyla nasıl hareket ettiğine dair çok önemli bir ibareyi görüyoruz. İbareler o tarihte mi kaldı? Hayır, devam ediyoruz ve yolculuğumuzda Mary Shelley'e geliyoruz. Mary Shelley kim? Mary Shelley, 21 Haziran gecesi denim, deneyimlediği gölüyle uyanık afyon rüyasında gördüğü Frankenstein'e ilham veren halüsinasyonları barındıran ve bunu yazıya geçiren bir isim. Sonda gelen isim ise bizi bambaşka bir mecağaya taşımaya başlıyor böylelikle. İşte burada filmlere geçiyor yazarımız. Türklere yönelik çok sayıda atıf ve Henry Clerval'ın doğu çalışmalarına tasviri bunu örnek olarak gösterilebilir dinliyor. Üniversiteye doğu dillerinde mükemmel şekilde ustalaşmak için gelmişti. Böylece hayatı için belirlemiş olduğu planda kendisine bir yol almış olacaktı diyor. Hatta yazar bunu kalemine şöyle döküveriyor. Frankenstein'ın canavarı sürgünü sırasında Tataristan ve Rusya'nın yabanlarının kuzeyi uzanan topraklarında yaşayan vahşi olarak tasvir ediliyor diyor. Bir başka noktada ise şu ibadeler var. Çöl Hristiyanlık öncesi dönemden itibaren ölümle bir tutulur diyor yazarımız ve modern dönemde de canavarların insanların ölümcül bir hataya düşmelerini bekledikleri bir yer olarak görülür. Hristiyan geleneğinde iblislerin evidir. İyi ile kötü arasındaki savaşın geçtiği yeldir. Çöl deyip geçmeyin. Kitapta bu kelimenin dahi Avrupa'da nasıl dillendirildiği anlatılıyor ve ve Thompson'ın The City of Dreadful of Light, Dehşetli Gecenin Şehri adlı şiirinde çöl bölümü şöyle ilanlıyor. Çölden geçerken her şey yerli yerindeydi. Çölden geçerken her şey siyahtı. Ve sonra en sonunda şöyle bitiyor şiir. Vahşi çığlıklar ve şıngırdayan kanatlar geçmişin üzerine çınlandı. Bir çöl ki... İnsanı korkutuyorsa zihin çoktan karanlığa bırakmıştır kendini. Çünkü çöl tefekkürdür. Yazar konunun burada bitmeyip ta Drakula'ya kadar uzandığında söylemekten çekinmiyor. Biz o kadar mı diye sual ediyoruz kendimize ve şöyle diyor yazarımız. Drakula da bu tekrar ve tekrar bir arzu ve korkuyla birlikte ifade edilir. Kurbanın kanı vampirinkiyle karışmışse kişi istemeden kaybolur ve kan karışma sebebiyle başka kurbanlar yaratır. Kont melez bir canavardır ve Hristiyan kimliği işleri daha da karmaşıklaştırır. Hem melez bir Osmanlılaştırılmış Avrupalı hem de rahatsız edici ve uyumsuz bir kimse, kafir bir Hristiyan kahramandır. Drakula bir Türktür. Ağıt yakarken Osmanlı kanı kendini gösterir. Yazar bundan sonra yakın yıllara kadar geniş bir yelpazede filmlerden alıntılar yaparak İslam dünyasına batı felsefesinin nasıl baktığını ve bu oluşum sürecinin nasıl batı dünyasını değiştirdiğini, düşünce biçiminde nasıl etkileştiğini gösteriyor. Ve hatta şunu ekliyor. 2002 yılında. Binler mağaradaki sığınğından hareketle buş mağaralarda yaşayan bir terörist yeraltı güruhunun imgelerini aktarmıştır. Kısa süre sonra Hollywood The Cave, The Cave, The Discant, The Discant 2, The Catacombs dahil olmak üzere yani Türkçesiyle mağara, yine mağara, cehennemde, cehenneme bir adım, e, yeraltı mezarlığı da dahil olmak üzere Mağaralarda ve diğer yeraltı odalarında gizlenen canavarların gözüktüğü bir takım filmler çekti, diyor. Anlaşılan artık ortaya çıkmış oluyor. Anlıyoruz ki İslam düşüncesi ve batı felsefesi. Batı felsefesi, İslam düşüncesini ortadan kaldırmak üzere bütün minvalini İslam'ın doğuşuyla beraber bu yöne çeviriveriyor. Sonda yazarımızın söylencesi işte batı felsefesi sonucunda oluşan gerçekliği bizlere anlatma çabasıyla devam ediyor. Ve şöyle diyor yazar. Ebu Greit'teki bir sorgucu biz onların hayvan olduklarını düşündükler. Bu ifade askerlerin Müslümanların sadece insana benzer bir şey olduklarını düşündüğünü açığa çıkarır. Bazı Amerikan askerleri Iraklılara canavar diyerek onlara hayvanlara benzetmişlerdir. Ebu Gureyp'ten kurtulanlar, maruz kaldıkları insanlık dışı muameleye tanıklık ettiler. Haydar el-Abudi, kendisinin ve diğerlerinin nasıl elleri ve dizleri üzerinde köpekler gibi yürümeye zorlandığını ve köpek gibi havlamak zorunda bırakıldığını söylemiştir. Sonuna kadar okumakta zorlanıyoruz açıkçası ama sonunda şu cümleler önemli. Yazar şöyle devam ediyor. Afrika kökenli Amerikalıların linç edilmelerine benzer şekilde Ebu Gurey'teki suçlar da halka açık ve görünür bir olay haline getirilmişti. Yaklaşık 2000 fotoğraf çekilmişti. Bu bir bakıma faillerin suçları anmak istediklerini gösteriyordu. Amerikan tarihinde bu kadar korkunç bir fotoğrafik belgelemeye örnek teşkil edecek başka bir örnek daha vardır. Bir zamanlar linçlerin fotoğrafları popüler hale getirilip kartpostallara dönüştürülmüş ve suç mahallelerine özel tren seferleri düzenlenmiştir. Böylece siyahi erkeklerin ölümü suç mahallinden uzakta yaşayanlar için bir tür eğlence haline getirilmişti. Ebu Gureybin fotoğrafları da Amerikan gücünün zulüm ve ahlaksızlığının Buna maruz bırakılanların çaresizliğinin kalıcı hatıralığıdır. Ebu Greib henüz bir turizm bölgesi haline gelmemiştir. Şimdi Bağdat Merkez hapishanesi olarak hatır, anılmaktadır. Evet, Batı felsefesi arıyor. Ararken her zaman vahşi bir düzenekten hareket ettiğini söylüyorduk ama pek görülülü olmuyordu. Bu kitap ne yazık ki bunu ifadelendiriyor. Biz ise her zaman olduğu gibi İslam düşüncesini anlatıyor olacağız. Tohumlar ekmeye devam etmeye gayret ediyor olacağız. Çünkü tohum eken toktur. Hayatı insanca yaşamak içindir. Haftaya yine batı dünyasının felsefe sokaklarında geziyor olacağız. Ama ondan sonraki hafta yine dönüp İslam düşüncesinin dünyaya ektiği tohumları konuşacağız. Koca çınarları, koca ağaçları, bütün dünyaya duyduğumuz sevgiyi ve muhabbeti anlatacağız. Efendim bu kitabı hem okumanızı hem çocuklarınıza da okutmanızı tavsiye ederiz. Batı felsefesinin temel kökenlerini, hele ki şu son İslam dininin gelişiyle ne halede dönüştüğünü anlamanız için ve satır arasının gerçekten bir şeyler yapmaya gayretine bir başkasına paylaşarak destek vermeniz niyetiyle kalın sağlıcakla.